Merhaba dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerine göreceği üzere bir ay ara verdiğim bir seri olan bu ay neyi izledim serisine devam ediyorum. Eylül'de ne izledim size bunları açıklayacağım. Öncelikle görmüşsünüzdür. Arka plan değişikliği var. Çünkü artık resmi olarak yurda yerleştim. Artık bir üniversite öğrencisiyim. Hani eğer onunla alakalı herhangi bir video isteğiniz, sorunuz falan filan varsa onları da aşağı yazmayı unutmayın. Videoya başlamadan bunları söyleyeyim. Şimdi çok fazla lafı uzatmadan Eylül ayında ne izledim. Ona başlayalım. Öncelikle ayın ilk günü arkadaşım Dilara ile beraber Palm Springs izledik. Ve bu filmi ben bayağı beğendim. Konusunu daha önce tam açıkladım hatırlamıyorum ama bahsetmiştim kanalımda. Palm Springs şunu anlatıyor. Bir tane adam bir düğünde Dün hafta sonunda neyse kız arkadaşıyla beraber uyanıyor. Çok güzel. Ondan sonrasında düğünü gidiyor falan filan. Ama şunu öğreniyoruz bu adam aynı günü tekrar ediyor. Sonrasında bir şekilde bir tane daha kadını beraberinde şey yapıyor getiriyor. Ve o kadın da aynı günü aynı düğün gününü gecesine yaşamaya başlıyor. En Nisemberg oynuyor. Brooklyn nine bildiğimiz. Bir de Christine Milioti oynuyor. Havai bildiğimiz. Bence çok komik bir ikili olmuşlar. Çok komik bir filmdi bence. Benim Palm Springs'e puanım 5 üzerinden 4 oldu. Gayet güzeldi. Ardından ertesi günü ayın ikisinde nasıl okunuyor bilmiyorum. Reprise Reprise Norveçli bir film izledim. Bu film de gayet güzeldi. Film iki arkadaşı konu ediniyor. Bu iki arkadaş da yazar olma ümitleriyle yazdıkları şeyleri bir yayın evine yolluyorlar. Ve biri kitabını yayınlarken öbürü yayınlayamıyor. Onların ikisinin hayatlarını anlatıyor aslında konu olarak. Hani ikisi de başarılı oluyor bir şekilde. Ama ne koşulla. Romantik bir şeyler ilişki de vardı yani o da güzeldi bence. Ve genel olarak dedim ki ah keşke Norveç'te yazar olsam yani. Ama olamam. Çünkü Euro 9 lira. <gülüyor> ya aslında galiba Norveç'te kron geçiyordu her şekilde yani. Euro kron konuşurken bunu unutmuşum. Reprise reprise puanın 500 üzerinden 3,5 oldu. Ardından ikisinden sonra ben kente geldim. Videoda görebileceğiniz gibi şuradan izleyebilirsiniz videoyu veya buradan. Her seferinde karıştırıyorum. Galiba buradan videoyu izleyebilirsiniz. Bilkent'e geldim. Bir hafta oryantasyonum vardı. Sınavlarım vardı. Onlara gidiyorum. O sırada film izlemedim. Sonrasında tekrar İstanbul'a döndüğüm zaman 13 Eylül'de Bong Joon-ho'nun Snowpiercer adlı filmini izledim. Filmi izledik ve film bence gayet güzeldi. Filmin kadrosu zaten gayet güzeldi. Chris Evans vardı. Tilda Swinton vardı. John Hurt vardı. Sonra Parazit'teki babayı oynayan adam vardı. Onun tam olarak ismini bilmiyorum. Ama kadro çok güzeldi. Kadro çok güçlüydü ve genel olarak da Oyunculuklar da mükemmeldi. Ve hani direkt bir kaosun ortasına atı... a Octavia Spencer da vardı. Bak aklıma şimdi geldi. Yani filme başladığın anda bir tane kaosun içerisine giriyorsun. Yani dünya sona ermiş neredeyse. 2031'deyiz galiba evet. 2031'deyiz. Bir tane trendeki insanlar yaşıyor sadece. Çünkü dışarıdaki her taraf donmuş. Ee, o yüzden millet içeride ama sınıf sistemi var trenin içerisinde işte bu bahsettiğim Chris Evans, Octavia Spencer, John Hurt falan filan onların hepsi trenin arkasında neyse sonrasında bu en alt en arka sınıfta olan Chris Evans ve John Hurt diyorlar ki artık bizden bu kadar yeter ben öne gidiyorum diyor ve bunun içerisine giriyorsun direkt yani adam isyan çıkarmaya karar veriyor ve isyan çıkarıyor bir de Bong Joon-ho'nun Hollywood camiasına giriş filmi mükemmel bu arada Bong Joon-ho Parazit'in yönetmeni. Bunu da söyledim mi bilmem da. 5 üzerinden 3,5 verdim ben. Ardından bu senenin en beklediğim filmlerinden biri olan The Devil oldu. Time'ı izledim. Kadro zaten müthiş. Hani Snowpiercer'a dedim ya ben hani kadrosu çok güzel. Burada... Hani... Kadro inanılmaz. Bir kere Tom Holland'ın Spider-Man dışındaki ilk çok çok ciddi rolü. Yani başrol olarak ciddi rolü. Ardından Bill Skarsgård var. Sebastian Stan var. Robert Pattinson var. <gülüyor> Onun dışında Mia Wasikowska var. Eliza Scanlon var. Yani çok çok güzel bir kadrosu vardı. Ve oyunculuklar zaten mükemmeldi yani ona hiçbir şey demiyorum. Ama film daha önce görmediğim bir şey değil. Daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Yani ben bu... bu tarz filmi gördüm. Konusu şu Tom Holland'ın karakteri Arvin çocukluğundan itibaren böyle bir sürü kötü olayla karşılaşıyor. Herkes, etrafındaki herkes ölüyor yani neredeyse. Bu spoiler değil bu arada. Etrafındaki herkes hep teker teker ölüyor ve kötü şeyler başlarına geliyor bu insanların. Kendisine artık diyor ki sıçarlar böyle işe. Ben Kontrolü elime almak istiyorum diyor. Ve intikam peşinde. Koşmaya başlıyor. Yani kendi intikam değil de hani adalet peşinde. Kendi adaletini sağlamaya çalışıyor. Genel olarak gayet güzel bir filmdi. Sadece hani beklentimin biraz da aşağısında oldu. Çünkü ben çok büyük beklentilerle girmiştim. Film, o da dair bir konu ama. Hani daha önce gördüğüm tarzda bir filmdi. Hani şimdi hangi hangi tarzda film gördüm böyle Zeynep diye sorsalar cevap vermem Ama böyle filmler gördüm. O yüzden... Kötü değil, güzeldi. Ama mükemmel değil. O yüzden 5 üzerinden 3.5. Sonra aynı gün 20 Eylül'de Ana beraber de The Theory of Everything'i izledik. Stephen Hawking'in hayatını anlatıyor. Yani tam olarak hayatı benim en başından itibaren değil de şeyle tanışmasına, ilk eşi Jane ile tanışmasına anlatıyor film. Aa spoiler mi verdim acaba? Ama gerçek hayatı bir hikayesi zaten Spoiler değil yani. <gülüyor> Neyse evet ilk yaşı Jane'in tanışmasını ve onların evliliğini birazcık anlatıyor. Ama aynı zamanda Stephen Hawking'in de hayatını anlatıyor. Ve güzel bir filmdi. Şey çok güzeldi. Belki bunları biliyorsunuz estetik olarak işte Dark Academia diye bir olay var. İşte bir estetik, hayat, yaşam stili. Neyse Dark Academia'nın böyle şeylerini alabiliyordun. Çünkü hani Cambridge'deler böyle güzel güzel gotik binalar falan filan var. Çok hoştu yani o. Kıyafetler de çok güzeldi. Oyuncular da güzeldi. Ama hani benim aklımda böyle aa bu mükemmel bir filmde diye kalmadı. Hani güzel bir filmdi ama böyle mükemmeldi, çok güzeldi, hayatımı değiştirdi de diyemem yani. O yüzden 5 üzerinden 3 verdim. Bu ay gerçekten hiç çok çok kötü film izlemedim. O yüzden aslında bu filmlerin hepsi önerdiğim filmler filmden. Yani gidip izleyebilirsiniz bence. Mesela 25 Eylül'deki Enola Holmes da dahil olmak üzere. 25 Eylül'deki Enola Holmes'u izledim. 5 üzerinden 3 verdim. Bunu şimdiden söyleyeyim. Ve bu da çok çok uzun süredir beklediğim bir filmdi. Netflix'in bu sene 2 tane filmini uzun süredir bekledim. İşte bir de Devil All The Time. Diğeri de Enola Holmes. Bence gayet tadında bir filmdi. Aile filmi. Aile filmi kıvamında bekledim ve aile filmi kıvamındaydı. Gayet çerezlik, güzel, aile çekizledik hatta. Konusu şu, biliyorsunuz Sherlock Holmes, Minecraft Holmes, bunların ikisi kardeş. Ee, Sherlock zaten hani dedektif. Neyse, e, bunların bir tane küçük bir kız kardeşi var. En Holmes. E, annesiyle beraber yetişiyor. Hani Londra'ya gitmiyor abileri gibi. Ve annesi bir gün ortadan kayboluyor. Sonra bu kızı annesini bulmaya çalışıyor. İşte yolda bir sürü yeni insanla falan tanışıyor. Neyse, bu film böyle yani. Aslında dedektiflik hikayesi ama belki de aile dedektiflik hikayesi. Oyunculuklar gayet güzeldi. Hatta bence özellikle Millie Bobby Brown ve Sam Claflin'in bir tane sahnesi var Phyton'da. Belki izlemişsinizdir. O Phyton'daki sahnesi mükemmel bir sahne. Bence gerçekten çok güzel. Oyunculuklarını çok iyi sergiliyor yani. Bir kere Sam Cleffrey'ın zaten olarak çok sevdiğim bir insan olduğu için kendisinin öyle bir yeteneği de olduğunu bildiğinden ötürü bu filmde görmek çok güzel oldu. Kötü yanım olarak da şunu diyeyim. Bence çok fazla 4. Duvarı yıkma vardı. Ben 4. Duvarı yıkmayı severim. Yani filmlerde onları görmeyi severim. Hani hiçbir sıkıntı olmaz. Deadpool'da mesela gayet yerinde kullanılıyor. Çok sevdiğim Ferris Bueller's Day Off'ta da zaten mükemmel kullanılıyor bence. Hani 4. Duvarı yıkma olayını en güzel yapan bence zaten film Ferris Bueller's Day Off. Burada çok fazla vardı. Benim tek sıkıntım o galiba. Gerçekten Milli Bobby Brown ikide bir kameraya dönüp Dora, Kershift Dora gibi şey yapıyordu. Şimdi şimdi ne yapmalıyım? Acaba ne yapacağım gibi soruyordu. Ona birazcık sinir oldum. Ama en az olmaz hakkında bu kadar şey diyeceğim. Ortalama bir filmde 5 üzerinden 3 verdim o yüzden. Ve bu ayın kapanışını ben çok güzel bir filmle yaptım. Ve bunu e, bağırmak istiyorum bu filmi. Herkesin izlemesini istiyorum. İzlemediyseniz yani. O da Atonement yani Kefaret adlı film. Mükemmel bir film mükemmel. Yani böyle bir şey görülmemiş. Filmin konusu şu 13 yaşındaki Briony bir tane yanlış anlaşılmaya sebep oluyor. Bunu bu arada Gerçi spoiler anlatmak için çok uğraşacağım, çok çabalayacağım. Brian'i bir tane yanlış anlaşılmaya sebep oluyor. Bu büyük ablasının yani kız kardeşinin aşkının mahvolmasına bile sebep olacak kadar büyük bir hata diyeceklerim bu kadar. Ama yani konudan çok bir şey anlatamayacağım. Ama şunları bilin. İkinci Dünya Savaşı var. Sonrasında Kira Knightley ve genç James McAvoy var. Filmin konusu belki çok ilginizi çekmese bile çekimleri inanılmaz sizi tutuyor ve filmi bitirmenize şey yapıyor. Yani filmi çok rahat bitirirsiniz. Çünkü çekimler mükemmel. Mükemmel ötesi çekimler var. Yani böyle bir şey görülmemiş. Hayatımda gördüğüm en iyi sinematografilerden biri olabilir. Hatta bakayım kim yapmış sinematografisini. Sheamus McGarvey. Ooo Sheamus McGarvey daha o baya güzel sinematografileri var. Chaim Sacker ve gayet güzel bir iş yapmış. Şey açısından, sinematografisi açısından gerçekten hayatımda böyle güzel şeyler görmedim çekimler. Çok çok güzeldi. Her şey çok anlamlıydı. Onlara bakarak bakarak zaten izlersiniz filmi. Puanım davullar lütfen. 5 üzerinden 5 oldu arkadaşlar. Uzun süredir 5 üzerinden 5 film söyledim mi size? Hayır. Bu film gerçekten çok güzel. Bu filmi daha fazla öneremem. Gidip izleyin. Netflix'te var bu arada. Filmlerden bu kadar ay içerisinde bir tane de dizi sezonu bitirdim. O da Community'nin 2. sezonu. Çok çok güzel bir sezonu. Bence 1. sezondan çok daha iyiydi bu sezon. Community'nin 2. sezonundaki en sevdiğim bölümleri söyleyeceğim. 2. bölüm, 9. bölüm, 11. bölüm, 19. bölüm, 21. bölüm, 23 ve 24. bölüm bölümler. Mükemmel ötesiydi yani gerçekten. Altıma işleyecektin yani gülmekten. O kadar diyeyim size. Bu kadar. Evet arkadaşlar bu haftalık bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz lütfen beğen butonuna basmayı. Beğenmişsiniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Evet. Bu arada video önerilerini açayım. Herhangi bir şekilde yazabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.